Selamun Aleyküm. Ben Özkan Özdemir. Avran Derneği'nin temsilcisiyim. Şu anda Kuzey Suriye'de bulunuyoruz. Afrin bölgesinde. Depremde gerçekten 10.000'in üzerinde ev hasar gördü. İnsanlar çok zor durumdalar. Tabii insanlar sokaklarda yıkılmayan evlerin çok hasarı var. Oturulmayacak durumdalar. O yüzden insanların çoğu şu anda çadırlarda yaşıyor. Hala eksik çadır var. Çok ihtiyaç var bölgede. Yardımlarınızı bekliyoruz.